Kaç yaşında öğrenci koşluğuna getirsinler? Yani hani bunun bir yaşı var mı? E, şimdi 10 yaş, e, aslında 13 yaş ve lise 4, 17 oluyor. O yaşa kadar çocukla devam edebiliyoruz. Ama küçük çocuklarda da bazen aileleri diyor ki çocuğum ders çalışmıyor. Çocuğumda çok büyük kaygı var. E, çocuğuma ne yapsam? ben dersin başına oturturamıyorum sürükleyerek masasına getiriyorum. Ben ne yapabilirim diyerek geliyor. O zaman baştan yani testi kırılmadan önce ipin ucu kaçmadan önce bize ulaşırlarsa hem ailelere destek oluyoruz hem öğrenciler de bundan çok mutlu oluyorlar. Ve biz de mutlu oluyoruz sonuçlarından. Bir de şunu gözlemledim mesela çocuklarda. Hani tamam aileler istiyor ama bazen de çocukları getirmek sorun olabiliyor. Yani biz evet. bu durumda size çocukları nasıl getirebiliriz ya da nasıl size motive edebiliriz. En önemli şey zaten çocuğun isteyerek gelmesi. Çocuk inanarak ve isteyerek gelirse iş amacına ulaşmış oluyor. Ama bazen aile evet e, sırf kendi gelip ben çocuğumu getiremiyorum. Ne, yap, ne yapabiliriz diyerek gelebiliyor. Ama burada çocuğun kesinlikle istemesi gerekiyor. Bazen çocuk e, aile tamam istedi diye gelebiliyor. Fakat çocuk karşımıza geldiğinde diyor ki ben buraya istemeden geldim. Baskıyla annemin veya babamın baskısıyla geldim deyip oturabiliyor. Ve gözlerine baktığında ona e, ilk başta anlıyorsunuz ki o çocukta bir yapamam inancı var. Başaramam inancı var. Ufak ufak tüyolarla çocuğa bunu e, verdiğinizde çocuk anlıyor. Diyor ki evet ben buraya geldim demek ki bunda bir şey var. Ben artık devam edeyim diyebiliyor. Peki yani bu çok güzel bir şey. Ben çocuğumu size getirirken hani... Ne dersem, ne yaparsam hani ya bir öğrenci koçu var sen başarılı olacaksın mı demeliyim ya da e, istemeyen bir öğrenciyi nasıl getirmeliyim size? Genelde aileler akademik başarıdan dolayı getirirler. Eğer o çocukta bir akademik başarısızlık varsa e, çocuk e, aileler endişeye kapılıyor ve çocuğa da bu yansıyor. Çünkü ailelerin çok fazla beklentisi var. evet. Ve fazla da mükemmelliyetçi ailelerimiz evet. var Türkiye toplumunda. Çocuklarımız çünkü bir yarış halinde. Ee, çocuk ailenin bu endişesini, bu, bu beklentisini ve bu mükemmelliyetçi yapısını fark ediyor. Ben bir şeyler yapmalıyım dediği anda.